Gönüşehir'i yakmak isteyecekler. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. Beylere haber uçur. Yaydan çıkan oku. Bu ettiğinizin sonuçları büyüktür. Genk meydanında görülür. Ölüyoruz. İç savaşa delalettir. Ölüyoruz. Benim işimin mahkemesi. Ölüyoruz. Adaletiniz batsın. Mahkemede sessiz kalıp verdiğim hükmüye sadık kalabilecek misin? Ölüyoruz. Konstantinepolya'ya gittiğimde büyük savaşı başlatacağım. Alkıştığın şey iç savaş. Siz Türk'ü Türk'e kırdırırsınız, etmeyin! Konstantinepolya'ya gittiğimde büyük savaşı başlatacağım. Mahkemede sessiz kalıp verdiğim hüküme sağlık kalabilecek misin? O zaman imparatorun emrindeki dev bir ordu Osman'ın üzerine gelecek. Hata varsa zafer yok.